selam arkadaşlar ben şengül şengülün sihirli falları kanalına efendim hoş geldiniz sevgili ikizler kova ve terazi arkadaşlarım veya ikizler terazi ve kova arkadaşlarım sizleri seviyorum güzel insanlar efendim sizleri çay fallı aşk hayatınız kanalıma da davet ediyorum bilmeyen arkadaşlarım için sevgili arkadaşlarım ikizler terazi kova sıralamanın önemi var mı ne kadar önemi var bilmiyorum ama sevgili arkadaşlar aklıma geleni de söylüyorum efendim sizler için 30 Ağustos'a kadar eks partner tarot açılımı yapacağım sevgili ikizler terazi ve kova arkadaşlarım. Şöyle lafı daha fazla uzatmadan başlayacağım. Sevgili ikizler arkadaşlarımızın eksleri, küsleri, eski eşler, eski sevgililer ne düşünüyorlar demeye kalmadı. Hiçbir şey düşünemiyorlar bakın. Böyle bir bıkkınlık, bir arsızlık. Ne bileyim ya böyle bir ilginç ilginç bir hale almışlar canlar hayattan keyif almıyorlar geriye bakış yapıyorlar şöyle bir bakalım sevgili ikizciklerim için 30 Ağustos'a kadar bakayım eski eşler eski sevgililer ne düşünüyorlarmış bakın burada hiçbir şekilde kupa yıkılmışlığı yok bu sizin eski eşiniz veya eski sevgiliniz sevgili ikizler arkadaşlarım kupalar görüyorsunuz gayet ayakta hatta ilahi adalet dahi fırsat sunmuş sizin karşı partnerinize karşı partner ise bir keyifsizlik ne bileyim yani böyle hayattan keyif almama mutlu olamama el kol bağlı vaziyette duruyor neden duruyor niçin çünkü hayatında siz yoksunuz değil mi bakın burada geriye bakış yapmış bu insan ben ikizlerle mutluydum diyor evet ikizlerle ben mutluydum diyor sizi tekrar sahiplenmek isteyecek bu insan. Bu kişi her kim ise sevgili ikizciklerim benim. Siz ise bandajlardan sıyrılmak istiyorsunuz. Çünkü neden? Sıkıntılardan kaçmak isteyeceksiniz. Canlar bunlar yaşanmadı. Bunlar önümüzdeki günlerde, haftalarda yaşanılacak 30 Ağustos'a kadardır açılımım. Sevgili ikizciklerim benim. Karşı partner ya dünya benim olsa ne yazar ikiz benim hayatımda yoksa o hayat hayat mıdır diyor ah canlarım benim siz ise kurtulmak istiyorsunuz mandajlardan sıyrılmak demektir karşı partner önümüzdeki haftalarda ağustos ayı içerisinde bakın sizi tekrar sahiplenmek isteyecek sahiplenmek demektir nefret bir yana dursun kızgınlık bir yana dursun kızgınlıktan nefretten söz eder kartımız fakat burası o değil Burada bir sahiplenme durumu var çünkü geriye bak... Pardon. Yine böyle şık şık şık yapıyorum. Geriye bakış yapıyor. Nerede o ikizli günler diyor. Nerede o ikizli günler? Ben onu istiyorum diyor. Siz karşı partner bunları yaparken sevgili ikizciklerim benim. Bakın tabana kuvvet. Kaçmak isteyeceksiniz. Siz kaçarken karşı partner olayın bilincinde olayı sabırı alacak. Sabır... Sabırla güç oluşturmak demektir bakın bu kartımız. Karşı partner sizin gidişinizden dolayı tamam canım sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum demeyecek ha haberiniz olsun. Sabırla bekleyecek bir şekilde bir miktar sabra alacak kendisini tekrar ben seni avcuma almasını bilirim. Buyurun gördünüz mü? ne diyeyim bilmem ki ah canlarım benim ya karşı partner sizi istiyor canlarım benim ben bunu istiyorum tekrar bunu istiyorum sabırla istiyorum sen nereye gidiyorsun diyor sen benden kaçamazsın ah benim ikizciklerim bakın yoğun duygular hissediyor size ee, bir süre sonra bakın yoğun duyguları karşısında sevgili ikizciklerim benim siz de ona sıcak bakacaksınız. Kadersel olarak bakın imparator için en kral kartlardan biridir. İmparator Doğru. O benim kaderimdeki aşk. Güçlü enerji gelecek size. Enerjiyle bir mutlu bir farklı bakacaksınız bu insana. Sevgili arkadaşlar bakayım değişim yaşanılacak mı bakalım mı? Ortak noktada yine değişim yaşanılıyor. Nereden biliyorum bakın. Değişim yaşanılıyor ama... Ortada bir imparator buyurun imparator ve imparator içi canlarım benim ya belli ki bu insanla siz tam birbirinize göresiniz sevgili arkadaşlar imparatorla imparator içe kolay kolay bir araya gelmez bunu saymıyoruz küçük çaplı kalp kırgınlıkları bir şok durumlarınız olabilir sevgili ikizciklerim benim karşı partner sizi istiyor siz sakın kaçmaya kalkmayın. Kaçışınız yok. Karşı partner imparator. Siz imparator içesiniz ve birbirinize göresiniz. Hadi bakalım. Bazı sıkıntıları da askıya alabilirsiniz. Hiç merak etmeyin canlar. Karşı partner sizden yanı sizi istiyor. Hadi bakalım şöyle çekelim. Bereket diyor meleğim. Sevgili ikizciklerime bereket. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve Evet sevgili ikizciklerim. Evren sevgi veriyor size. Siz ise kaçmak istiyorsunuz da daha sonra kaçış yok. Bakın İmparator ve imparator içe sayesinde kaçamıyorsunuz canlar. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Efendim sizde de bakın çok güzel işin sonuna doğru barışlarınız görülüyor. Değişim yaşayacaksınız. Güçlü enerjiler gelecek size. Karşı partnerinize sıcak bakacaksınız. Sevgili ikizciklerim güzel. Güzel onun da size ihtiyacı var zaten sevgili ikizler arkadaşlarımızın efendim açılımını tamamladık 30 Ağustos'a kadar şimdi güzel teraziciklerim adaletin terazilerini bakayım neler bekliyormuş eksleriyle küsleriyle barış var mı önümüzü mü göremiyoruz ne oluyor şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar benim teraziciklerimin eski eşleri eski sevgili eski sözlü nişanlı derken ne düşünüyorlar Barış istiyorlar mı ne istiyorlar ay ay ay barışı benim teraziciğim mi istiyormuş evet benim sevgili teraziciğim ne istiyor barışmak istiyor evlilik istiyor hmm. tıpkı düşündüğüm gibi ah benim teraziciğim ah benim terazim bu teraziciğim her zaman söylerim efendim adaletin terazisidir. Ama bir türlü adalet yüzüne gülmemiştir. Böylesi de görülmedi. Ah ne diyeyim bilmiyorum ki. Efendim sizin bu karşı partner sevgili arkadaşlarım. Bakın sadece şu ikisi karşı partnerinize geldi. Sevgili teraziciklerim. Bir, iki, üç, dört. Dördü çoğunluk sizde. Kolumda kaşınıyor bu arada arkadaşlar. Dördü sizde ikisi karşı partner. Sevgili arkadaşlarım benim güzel teraziciklerim. Karşı partner birazcık böyle hafiften olabilir geçmişte ne yaşadınız tabii ki bunu siz biliyorsunuz ben şu anda geçmişe açmadım ben geleceğe bakıyorum ben geçmişe bakmam geleceğe bakıyoruz sevgili arkadaşlar hafiften bir kızgınlığı olabilir kalbinin bir köşesinde yanlış anlamayın çünkü kızgınlıktan da söz eder nefretten söz eder kartımız bir yerde de tekrar sahiplenmekten söz eder. Bakın şu anda hafiften bir kızgınlığı size karşı var bu insanın. Yanlış anlamayın teraziciklerim ama kızgınlığının yanı sırada bir yerde de bu insan düşünüyor. Tekrar teraziyi sahiplensem mi sahiplenmesem mi sahiplenmekten söz eder kartımız. Anladınız ikilemde sahiplensem mi onu tekrar kendime çeksem mi? Barışsam mı? Barışmasam mı? İkilemli. Ötesi yok. 30 Ağustos'a kadar bu düşüncede. Bu insan bu kararda, bu düşüncede olacak canlar. Siz ise ay karşı taraftan haber bekliyorsunuz. Artık haber beklemekle de kalmayıp aynı şekliyle karşı tarafa haber göndereceksiniz. Evet, barışı siz göndereceksiniz bakın. Üstelik de sağlam karttır. Evlilik teklifidir. Evlilikten söz eder. Canlarım benim yardım görmekten söz eder. Karşı taraf gelsin veya ben ona gideyim. Barışalım. Yardım görmek istiyorsunuz sevgili teraziciklerim. Karşı tarafı istiyorsunuz. Bakın sıkı sıkı nasıl tutuyorsunuz burada. Gel diyeceksiniz. Gel. Karşı tarafa diyeceksiniz siz. Gel. Ortak noktada anlaşalım. Sen benimsin. Başkasının olamazsın. Ben senin etkin altındayım. Seni istiyorum diyeceksiniz. Siz bunu yapar iken o sadece bakın burada ikilemde kalacak. Kabul etsem mi, etmesem mi? Barışsam mı, barışmasam mı? Ama tabii insan ruh hali değişkendir sevgili teraziciklerim. Bakayım ne yapacak? Bakalım mı? Hadi bakalım. Evet, güzel, harika, risk alabilir. Ne sıkıntısı varsa Evet siz hala ısrarla küslüğü kaldıralım. Her şeyi olduğu gibi kabul edelim diyorsunuz. Karşı tarafta risk alabilirim diyor. Evet tekrar seninle barışırım veya tekrar birleşirim. Evet köklü bir kuruluş yapabiliriz. Neden olmasın diyor. Kaderi değiştirebilirim. Neden olmasın madem bu kadar istiyorsun bu kadar ısrarlısın. Tabi bunları siz yaparsanız karşı taraf tamam diyor sevgili arkadaşlarım ki siz yapacaksınız tamamdır diyor. Ben de yani bazı şeylerimi tatmin ederim sıkıntı değil diyor. Karşı taraf bir yerden sonra risk alırım risk alacağım ardından köklü kuruluşu yapıyoruz sıkıntı değil diyor. Benim teraziciğimi evet sevgili arkadaşlar dünyana ışık ver diyor meleğim dünyanızı ışık verin böyle olmayın diyor etrafındaki her şeyi ve herkese ışık ver bil ki o ışık senin de dünyana aydınlatacakmış sevgili terazi ve karşı partnerleri sevgili arkadaşlarım efendim terazi arkadaşlarımızla biraz çabaladıktan sonra karşı partnerle köklü kuruluş yapacaklar hadi bakalım çok güzel sizde de barış çıktı. Bakayım şimdi zodyan özgürlükçüsü olan sevgili kova arkadaşımın küslerinde, ekslerinde barış var mı? Küsler, eksler ne düşünüyor? Eski eş, eski sevgili, sözlü, nişanlı, erkek arkadaş, efendim kız arkadaş fark etmiyor. Eskiler, eskilerden gidenler. Şöyle bir bakalım. Sevgili Zodya'nın özgürlükçüsü olan hmm, iyi niyet, iyi niyet doyum, iyi niyet doyum iyi niyet doyum var sevgili arkadaşlar. Ama şimdi ben bir şey diyeceğim ama demeyeyim ben yine de söylemeyeyim canlar. Ondan sonra Şengül konuşuyor diyorlar. Şengül konuşmasın da ne yapsın? Neyse ben şimdilik şunu elim alayım da yanlış anlamayın sevgili arkadaşlar. Bakın ben bir yerde ister istemez kartları da gösteriyorum. Sevdiğimi sevmediğimi de söylüyorum. Sanırım az önce boğalarda mıydı yanlış hatırlamıyorsam verdim veriştirdim yine yaptım yapacağımı ama yani benim şahsa lafım yok benim kartlara lafım sevmiyorum bakın açık ve net söylüyorum güzel bir karttır bunu da sevmiyorum bitti neden ben size biraz yakına tutayım yakından iyi görün görüyorsunuz değil mi şahsı İşte bu iyi niyet doyum demektir sevgili arkadaşlar ama bu iyi niyet kesinlikle kalıcı iyi niyet değildir haberiniz olan. O yüzden hiç sevmem. Bitti. Nacizane görüşüm. içinde olduğum için biliyorum. Danışanlarımdan biliyorum. Açım, açılımlarımdan biliyorum. Öyle şeylerde geldi ki şu kartlar. Öyle şeylerde öyle kötü şeylerde. O yüzden ben şahsım adına sevmiyorum. Tamam olabilir. Gelelim açılımımıza sevgili arkadaşlarım canlarım benim efendim karşı partneriniz gayet şu an için sizi düşünüyor iyi niyetli doyum hayır iyi niyet iyi niyet ama dediğim gibi az önce de söylediğim gibi bu iyi niyet şu duruş kesinlikle kalıcı değil bir anda yıkılacak bir iyi niyettir olabilir tamam siz ise karşı tarafı riskli görüyorsunuz bakın. Riskli görüyorsunuz fakat bir yalnız sırada şöyle söyleyeyim bazı kova arkadaşlarım senin için tekrar risk alabilirim diyor. Şimdi iki boyutlu söylemek durumundayım canlar. Herkes karşı tarafa hayır diyor mu demiyor. Hayır diyen var. Hayır diyen arkadaşım sen risklisin. Her an dönebilirsin. Çünkü bu kalıcı değil. Şu vaziyet kesinlikle kalıcı değil. Sen risklisin. Ben çözüm yani nasıl diyeyim böyle öfkelenebilirim senin karşında seni gördüğümde ben sinirlenebilirim öfke kartıdır bakın öfkelenmek demektir sorunları çözemediğim an ben öfkelenebilirim diyor sevgili kova arkadaşım karşı taraf ise mıy mıy mıy mıy bakın burada duruyor yanlış anlamayın sevgili arkadaşlarım karşı taraf görüyorsunuz hem sizi istiyor sıkı sıkı tutmaya çalışmış bir yerde bir anda bir delilik yapma durumu var. Karar aşamasına gelecek. Çünkü sizi istiyor. İster istemez güzelliklere düşkünlüğü var. Karşı tarafın sizi güzel buluyor. Başarılı buluyor. Yakışıklı buluyor. Becerikli buluyor. Güzelliklere düşkünlük demek. Sıkı sıkı tutuyor. Önümüzdeki süreç içerisinde söylüyorum bakın bunu. 30 Ağustos'a kadar iyi niyet doyum istiyor. Ya ben bu doyum lafını duyunca da cinlerim tepeme çıkıyor benim arkadaşlar ya ne diyeyim bilmiyorum ki tamam iyi niyetli bir şekilde bu insan sizi düşünüyor sıkı sıkı tutuyor bir anda karar aşamasına gelip bir karar alacak bu insan niçin güzelliklere düşkünlüğü var siz ise biraz öfkelenebilirsiniz öfke kartıdır sorunları çözmek için atağa geçme kartıdır karşı tarafa da kızabilirsiniz sevgili kardeşlerim güzel insanlar sevgili zodyan özgürlükçüleri bir bakalım bakalım sevgili arkadaşlar. Çıktı yine sevmediğim kart. Ortak noktada anlaşabilirsiniz. Sevgili kova ve karşı partnerleri ortak noktada olabilir olabilir. Kısıtlılık tutukluluk da var. Hmm. Neymiş bakayım kararı karşı tarafı. Şöyle bir bakalım. Hmm. Şimdi bir anda ben bunları söylemek istemiyorum. Canlar. Şöyle yapalım. Karşı tarafın korkusu neymiş bakalım. Hmm, yaramaz. Ya üzgünüm. Açık ve net söylemek durumundayım canlar. Yaramaz. Karşı partner yaramaz. Bu insan yaramaz. Benden söylemesi. Allah ben bilemem. Her kim olursa olsun. Ben açtımsa bunu ben bunu söylemek durumundayım. Bakın iyi niyeti gördünüz mü? Gördünüz. Ben ne dedim az önce? Bu iyi niyet. kalıcı iyi niyet değil. Hem sizi sahiplenmek istiyor. Hem bir anda delilik yapacak. Güzelliklere düşkünlüğü var. Ama gelin görün ki bu güzelliklere düşkünlük bir süre sonra değişim demektir. Değişimden de söz eder. Bir süre sonra değişim yapıyor. Artı hemen ardından aa çok ilginç. Kaderi değiştiriyor. Yani sizden vazgeçiyor sevgili kovacıklarım çünkü neden başka biri var güçlü adım attım onunla diyor sizden sıyrılmak istiyor siz ise öncesinde sürprizli gelecek planları yapmışsınız yapıyorsunuz tabi ki geç önümüzdeki gelecekte bunu yapacaksınız daha sonra bu partnerin cümleyi kurayım mı kurmayayım bu partnerin bu hallerini Görünce ne yapıyorsunuz? Şık olayı bitiriyorsunuz. Bu iş budur güzellerim. Bu iş budur. Böylelerine böylesin üstad derler bizde. Yapacak bir şey yok. Bu kadar basit. Tamam. Kimse kusura bakmasın. Buradaki çıkan açılım. Artık her kime çıktıysa bu sevgili arkadaşlarım benim. Bu aa çok güzel. Geçmiş şifası diyor. Ne diyor? Sil. Silat. Geçmişi şifalandır. Lütfen geçmişi sil. Bunlar silinsin. Şuradan beri. Tamam. Atıyorsunuz çöpe tamam. Başkası var bebeğim. Veya güzel kardeşim. Geçmişinle barış. Onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni. Geçmişinde yatıyor. Yani ben sana şöyle yapayım. Sevgili değerli kovan benim. At. Çöpe at bunu tamam. Bak bu sensin. Bunlar sizsiniz bunlar gereksizler atıyorsun çöpe melek bunun mesajını veriyor size sevgili arkadaşlarım geçmişi şifalandır diyor şu an bunları yaşıyorsan geçmişi ne diyor şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor evet geçmişte buna yüz verdin diyor buna yüzü verdin verdin sonra geldi burada tepene çıktı ondan sonra da yetmedi biri de tuttu başkasını aldı hayatına. Bakın güçlü adım attım diyor. Benim bir an önce bandajdan senden sıyrılmam lazım diyor. Ondan sonra Şengül ileri geri konuşuyor diyorlar. Desinler, desinler. ben bilmiyorum ya sevgili arkadaşlarım. Allah hepinizden razı olsun. Kötü yorum yapanlardan da güzel yorum yapanlardan da hepinizi çok seviyorum. Ama gelin görün ki Meleğim bu mesajı mı veriyor? Durumda ortada atacaksın. Bunlar çöpe. Tab kartların suçu yok. Buradaki kişileri çöp atacaksınız canlar. Bu mesaj veriliyor size. Tamam? Ah benim zodyağımın özgürlükçüler. Kartların suçu yok tabii ki de kumar masası gibi oldu. Evet, sevgili ikizler, terazi ve kova arkadaşlarım. Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var, var ise falan Aşk Hayatınız kanalıma da sizlere davet ediyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için buraya da benim oldum. Her yere sizlere davet ediyorum. Sevgili arkadaşlarım güzel insanlar. Terazi, evet ikizler ve kova arkadaşlara Yine sıralamayı karıştırdım. Fark etmiyor. İkizler, terazi ve kovalar için açılımımızı tamamladık. Canlarım benim ya sıralamanın ne önemi var Allah aşkına. Sonuçta hava grupları işte bitti. Evet sevgili arkadaşlar bu açılımımızın sonuna geldik. Ne diyeyim? Allah her şey gönlünüzce versin. Hayırlı insanlar yolunuza çıkartsın. Her şey her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum güzel insanlar.